İkizler Burcu Erkeği Özellikleri İkizler Burcu Erkeği, zeki, nazik, güzel ve etkili konuşan ve cazibeli yapısıyla dikkat çeker. Pratiktir ve sorunlar karşısında kolayca çözüm üretebilen bir yapısı vardır. İkizler Burcu Erkeği değişkendir ve bazen onu anlamak zor olabilir. Çocuksu tavırlarıyla sürekli ilgi bekleyen bir yapısı vardır. Aklına koyduğunu mutlaka yapmak ister. Diğer taraftan özgürlüğüne düşkün olan İkizler Erkeği kısıtlanmaktan ve emir almaktan hoşlanmaz. Kendi işini yapmaktan daima keyif alır. İkizler erkeği çift kısmetlidir. İnsanlarla kolay diyalog kurabilen ve sözünü dinleten bir yapısı vardır. Karşı cins tarafından hemen fark edilir. İşle ilgili konularda yeni fikirler ve yeni projeler üretmekten çok keyif alır. Maddi konularda değişkendir. Bazen çok bankör, bazen de çok cibir olabilir. Fakat idare konusunda oldukça zayıftır. Bir konuda derinleşmemek gibi bir problemleri vardır. İkizler erkeği savurganlığı sever ve para konularında fazla başarılı değildir. Duygusal anlamda fazla hassas değillerdir ve olabildiğince işin mantık tarafından bakmayı severler. İkizler erkeği çok disiplinli bir ev hayatından hoşlanmaz. Fakat çok severse evlenip bu evliliği devam ettirmek için çaba harcayabilir. İkizler burcu erkeğinde bir bedende çift kişilik ilk akla gelen olmalıdır. Son derece meraklı, son derece zeki, yerinde duramayan ve içi içine sığmayandır. Akta gelebilecek her şey ile yakından ilgilenir. Dışarıdan bakıldığında o konuda fikri yokmuş gibi görünebilir. Ancak anlatmaya başladığında herkesi şaşkına çevirebilecek özellikleri olduğu görülür. Son derece iyi ve etkili bir konuşma tarzına sahiptir. Konuşarak ikna edemeyeceği insan yoktur. İnandıkları her şey çok net ortadadır. Ancak bu durum sadece bugün için geçerlidir. Yarın fikri, düşünceleri ve inandıkları değişebilir. Son derece içine kapanık, karanlık bir insan, tartışmacı ve son derece duygusal bir kişilik vardır. Tahammül edilmesi zor, kurduğu cümleler ile insanları kıran, hatta delip geçen, geçen bir kişiliğe sahip olabilir. İnsanların kırılıp kırılmayacağını umursamadan hareket edebilir. Düşüncezistir, sürekli yer değiştirir ve kimseye haber vermez. Hem de arkasına ne gibi yıkımlar bıraktığına bile bakmaz. İkizler Burcu erkeğinin bu kadar karmaşık dünyası vardır. Öyle ki her şey kısa bir sürede kolaylıkla değişir. Ancak her iki kişiliğinde de değişmez özellikleri vardır. Hangi kişilik olursa olsun onları sürekli ve uzun süre bir yerde tutmak imkansızdır. Her zaman hareket halinde olmak isterler. Sürekli o daldan başka bir dala konuduklarını belirtmek gerekir. İkizler Burcu erkeği son derece akıllıdır. Bu durum iki kişilik içinde değişmez bir durumdur. Genel olarak kibar ve etkili konuşmacıdır. Zeki yapısı ile pratik çözümler üretmekte onların üstüne yoktur. Kolayca çözümler bulabilir ve uygulamaya koyabilirler. Ancak sürekli olarak fikir değiştirdiğini unutmamak gerekir. Aslında kolayca sıkılması ve bunalması bu konudaki en büyük etkenler arasında gösterilebilir. Değişken bir yapıya sahip olan ikizler burcu erkeğini anlamak oldukça zordur. Çocuksu bir karaktere sahiptir ve bu nedenle sürekli olarak ilgi bekler. İnsanların kendisiyle ilgilenmesine bayılır ve bunlar inanılmaz derecede keyif alır. Bu burcun erkeği aklına bir şey koyuluyorsa mutlaka yapar. Kimse buna engel olamaz. Yine de aldığı çoğu kararı zaten kendisi uygulamaz. Çabalamak ona göre değildir. Hiçbir konuda çabalamasa da hayatın kendisine güzellikler sunacağını düşünür. İkizler Burcu erkeği çift karakterli olduğu gibi çift kısmetlidir de. Karşısındakine her insana kolayca uyum sağlar. Diyalog kurma yeteneği her zaman üst düzeydedir. Karşısındaki insanlara sözünü kolaylıkla dinletebilir. İş konusunda sürekli yeni projeler bile dikkat çeker. Bu durumda üretmen olmaktan büyük keyif alır. Ancak maddi konularda sürekli değişkenlik gösteriliğini de belirtmek gerekir. Kimi zaman aşırı eli açık, kimi zaman da aşırı derece tutucu olabilirler. Her iki durumda da idare etmesini pek fazla beceremezler. Tüm burçlar arasında ikizler burcu erkeği en eri avuca sığmaz burçtur. Son derece havai bir kişiliği vardır. Fikirleri sürekli değişim gösterir. Aslında kafalarında sürekli birden fazla konu döner. Bu nedenle bir konuda odaklanmayı başaramazlar. Kimi zaman bu davranış güvensizlik olarak görülebilir. Sorumluluk ikizler burcu erkeğine göre değildir. Sorumluluk almaktan kaçan kişilikleri vardır. Kararlarını da daima kısa sürede alırlar. Uzun süre kararlar almak onları kısıtlayan bir durumdur. İkizler burcu erkeği sosyal olarak aşırı derecede aktif olduğundan birçok arkadaşı ve tanıdığı vardır. Dostluğa daima çok önem verir. Dostlarını ve arkadaşlarını desteklemek, onlara yardımcı olmak isterler. Aslında herkesin sevdiği bir insan olduklarını belirtmek gerekir. Bu nedenle her ortamda aralınan ve sevilen bir erkektir. Özellikle toplantı ve sohbetlerin neşe kaynağıdır. Espri yeteneklerinin üst düzey olması bu konuda kendilerine daima yardımcıdır. İkizler Burcu erkeği yerleşik ve düzenli bir hayattan zevk almaz. Hal böyle olunca ev hayatına asla düşkün değillerdir. Sürekli dışarıda olmak ve arkadaşları ile vakit geçirmek isterler. Ev hayatına düşkünlükleri, yaşları ilerlediklerine tersine döner. Aksi halde genç yaşlarda onlara her gün evde bulmak neredeyse imkansız bir durumdur. İkizler Burcu erkeği, aşk İkizler Burcu erkeği gibi aşk hayatında ciddi beraberlikten uzakta bir görünüm sergiler. Genel olarak flör kurmaya yatkındır. Birlikte olduğu kadına tam anlamıyla kadınlarını hissettirir. Birlikte olduğu kişinin kendisi gibi sürekli olarak hareketli olmasını ister. İkizler Burcu erkeğinin aşk hayatında fantastik bir erkek olduğunu söylemek gerekir. Özgürlüğüne düşkündür ve bu nedenle ciddi beraberlikleri yaş olarak ilerlemedikçe düşünmezler. İkizler Burcu erkeği aşık olduğunda sadık bir erkek olabilir. Ancak aşık olmadığı sürece sadece eğlence için ve keyif için birliktirip kurar. Aşık olduğunda gözü partnerinden başkasını görmez olur. O kişinin hayatındaki en büyük aşkı olduğunu düşünürse hızlı bir şekilde evlilik kararı alır ve partneriyle yuva kurmak ister. İkizler Burcu erkeği evlendikten sonra ya da aşık olduğuna duran bir hal alır. Aşk hayatının oldukça hareketli olduğunu söylemek gerekir. İkizler Burcu erkeğinin olumlu özellikleri arasında çok yönlü olması en dikkat çekici özelliğidir. Kolaylıkla değişme ayak uydururlar. Uyumlu, her işin altından kalkabilen, eğlenceli, kolayca anlayan ve konuşkan bir erkektir. Enerjisi daima yüksektir. Entelektüel, mantıklı ve arkadaş canlısı bir karaktere sahiptir. İkizler Burcu erkeğinin diğer göze olumlu özelliği ise çekici ve bağımsız olmasıdır. İkizler burcu erkeğinin olumsuz özellikleri arasında sorumsuz, kararsız ve ikiyüzlü olması dikkat çekici olanıdır. Huzursuz bir yapıya sahiptir. Aşırı meraklı olması dikkat çeken olumsuz özelliğidir. Kolay sinirlenir ve bunu kontrol edemez. Kurnaz, şımarık ve gevezedir. Burçlarla uyumu İkizler burcu erkeği Yay burcu kadınıyla uyumlu ve güzel birlikteliğe sahip olabilir hem macera hem de eğlenceli birliktelik yaşayacağı burç ise balık burcu kadının seçmenidir. Koş burcu kadınıyla fiziksel ilişkide güzel oyun kurabilir. İkizler burcu erkeği yakınındaki kadını kolaylıkla yönlendirebiliyorsa ondan hoşlanır. Bir kadın ikizler burcu erkeğini anlıyor ve bunda zorluk çekmiyorsa ikizler burcu erkeği de bunu hissediyorsa o kadından mutlak hoşlanır demektir. İkizler burcu erkeği özgürlüğünü kısıtlamayacak isteklerine göre hareket edecek kendi ayakları üzerinde duran, ve güçlü kişiliğe sahip olan kadınlardan hoşlanır. Kendisine tahammül edebilen kadınlar ilgisini çeker. Aksi halde o kadından hoşlanmaz ve uzaklaşır. İkizler Burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız onun değişimci ruhuna ayak uydurmanız gerekir. Şunu belirtmek gerekir ki İkizler Burcu erkeğini etkilemek kolaydır ancak ilgisini sürekli olarak tutmak oldukça zordur. Entelektüel olmalı ve mantıklı olmalısınız. Aklını her zaman iyi kullanan kadınlardan hoşlanır. İkizler Burcu erkeğinin sizi tam olarak çözmesine izin vermeyin. Bu sayede sürekli ilgisini çekebilir ve etkileme şansınız yükselir. İkizler Burcu erkeği değişimden ve yeniliklerden hoşlanır. Eğlence hayatına olan düşkünlükleri fazladır. Sürekli dışarıda olmak bir şeyler ile ilgilenmekten hoşlanırlar. Özgürlüğü hissetmekten ve bağımsızlık içerisinde olmaktan dilediği gibi hareket etmekten hoşlanırlar. İkizler Burcu Erkeğine hediye almak istiyorsanız yeni ve ünlü bir kitap alabilirsiniz. Çünkü İkizler Burcu Erkeği okumaya bayılır ve sürekli yeni bilgiler edinmek ister. Sürekli olarak seyahat eden İkizler Burcu Erkeğine hoş deri çanta, valiz veya ona bir uçak alabilirsiniz. İşine yaramayacak minik aksesuarlar hediye edebilirsiniz. Yeni bir şeyler öğrenebileceği bir kurs hediye edebilirsiniz. Bu adamların bir dakikası asla bir dakikasını tutmaz. Bunlarda var ya, birdir vardır ki sormayın gitsin. Bir insan bu kadar lafı nasıl yetiştirir diye aklınıza almıyorsa, hiç ikizler burcu erkeğiyle tanışmamışsınız demektir. Bir de o dili o kadar sivri kullanırlar ki, laf anlatırken kendinizi birden saçlarına ak düşmüş bir insan olarak bulabilirsiniz. Lafın nereye gittiğine hiç bakmazlar. Sürekli bir gezeyim, dolanayım, orayı da bir göreyim dertleri vardır. Çok canı sıkılan varsa buyursun bunu evde tutmaya çalışsın. Asla ama asla sabit durmayı sevmezler. Analarının bir numaralı kuzusudurlar. O asi, cabbar ceba tavırlı adamı annesinin yanında görünce hayret edersiniz. Anaları kim, mesle, kim sevmez tabi ki hepimiz hastasıyız. Ama annelerinin yanında çocuk gibi olurlar. O esen, gürleyen, estirip gürleyen adam sanki o değil sanırsınız. Karşısında istediğiniz kadar konuşun. Kafasında başka bir şey varsa asla zahmet edip size odaklanmaz. Kendisi için ışık hızıyla hareket edebilme özelliğine sahipken, birlikte bir şeyler yapmak istediğiniz zaman tam bir tembel teneke, tam bir uyuşuk hale alırlar. Kendilerinin en büyük şansı şeytan tüyü gibi bir şeye sahip olmalarıdır. Bunun da bazı bir farkında olurlar. Temizlik ve titizlik takıntıları karşısındaki insana yata artık, al artık canımı da beni bırak dedirtecek boyutlara kadar gelir. Ciddi ilişki peşinde koşup bulduktan sonra da bu işler bana göre değil ya diyecek kadar ne istediğini bilmeyen yapılar da vardır. İlgi görmezse ölecek hastalığında tutulmuş fazla ilgi karşısında ise bunulama girecek kadar gelgit akıllı şekilde olurlar. İkizler burcu erkeği ile birlikteyseniz bir bedende iki kişilikte yaşamaya alışmalısınız. İkizler Burcu erkeğinin bir yeri gayet neşeli, eğlenceli, heyecanlı, dinamiktir. Ömrünüzü ömür katar ve işte ben bu adamı tamamen tanıyorum, seviyorum sanki dersiniz. Kendisi son derece hareketli, mutlu, meraklı ve yeni maceralara açıktır. Aklına gelen her şeyi araştırır, bilgi edinir, saatlerce kitap okuyma içinde bulunabilir. Bir bağlam, Bu bağlamda hiçbir bilgisi ya da ilgisi olmadığına inandığımız bir konuda bile... Sizi şaşıracak kadar çok bir iyiye sahip olabilir. Mantıklı çıkarımlarda bulunabilir. İşte bu sebeple ikizler Burcu erkeğinin kültürel birikimini ve bir idarecilerin hiç de almayın. Ve onunla birlikteyken şaşırmaya, hayran olmaya hazırlıklı olun. Zira kendisini konuşarak ikna edemeyince, kendisine hayran bırakamayınca hiç kimse yoktur. İnandığı her şeyi çok büyük bir hırs ve ateşle savunan ve sizi ikna eden ikizler Burcu erkeği için bu durum sadece o an, o dönem için geçerlidir. Çünkü belki yarın tamamen farklı bir zihniyette veya modda olabilir. Dün çılgınca gezip eğlenen, maceradan maceraya koşan o dışa dönük kişi bugün kendi içine dönmüş mülayim ya da hırşın birisi olabilir. İkizler Burcu erkeni çok iyi tanıdığınızı düşünüyorsanız yarın fikriniz değişebilir. Zira tanıdığınızın aksine içine kapanık gizemli her söylediğinizden alınma potansiyelini sahip ve kendini savunmazlı bir erkekle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle çoğu zaman sizin tamır sınırınızı aşacak kadar negatif, bencil sözleri birer kılıç kadar keskin, sizin ne kadar üzüldüğünüzü önemsemeyecek kadar da kendine dönük birisi olur. İkizler Burcu erkeğinin çift kişilikli yaratılışı aslında geleneksel, rutin bir yaşam tarzı benimsemesinin de önüne geçer. Zira bir gün çok sevdiği, mutlu olduğu iş yeri, ev ya da içinde bulunmaktan hoşlandığı arkadaş grubu, diğer gün ona çok çok sıkıcı gelir. İşte böyle zamanlarda, Maceracı ruhu devreye girer ve evi, işi, aileyi, sevgili, arkadaşları terk edebilir. Hem de bu ani gidiş gelişlerde yer ve hayat tarzı değişikliklerinde hayatındaki kişilere haber verilmeli bile düşünmez. İkizler burcu erkekleri arasında bıraktığı enkazlardan da rahatça tanımlanabilir. Zira genelde terk edilen değil terk edendir. Bu karmaşık duygu dünyası çoğu zaman kısa sürede değişir, geri dönüşler yaşanır ve her defasında da çok pişmandır. Ancak yeniden aynı şeylerin yaşanmayacağının da garantisi yoktur. İkizler Burcu erkeğinin bu değişken ruh hali ve tavırları içinde değişmeyen tek şey uzun süre aynı mekanda, iş yerinde ya da arkadaş grubunda kalamıyor olmasıdır. Her daima hareket ve değişiklik peşinde koşan İkizler Burcu erkeği bir daldan diğerine konarken geride kalanlar onun bıraktıklarıyla yaşamak durumunda kalır. İkizler Burcu erkeğinin en belirgin özelliklerinden birisi çok zeki olmasıdır. Özellikle sorun anında hızlıca çözüm bulabilmesi, kendini her türlü zor durumdan kolaylıkla kurtarabilmesi onu eşsiz kılar. Kibar ve etkili konuşma şekli, vücut dilini çok iyi kullanabiliyor olması, sorunlara pratik çözümler bulabilmesi ve bunları kolaylıkla uygulayabiliyor olması onu hem çekici kılar hem de rakiplerinden bir adım her zaman yukarıya taşır arkadaşlar.